Yay burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar. Yay ve Koç. Çok mutlu bir beraberlik yaşanabilir. Her iki burcunda maceraya açık olması, keşfet arzularını körükler. Yay burcunun kendine olan güveni Koç burcu üzerinde elektrik etkisi yapar. Kavgaları gelip geçicidir. Karşılıklı sosyal tartışmalarından zevk duyarlar. Kalpleri dillerinde olduğu için karşılıksız saklamayı bilemezler. Denemeye değer olan bu beraberlikte her şey güzel bir şekilde ilerler ve iyi bir anne ve baba olurlar. Yay ve Boğa Boğa burcu karşısındakine hükmetmeyi ister. Yay burcu buna kesinlikle izin vermez. Yay burcuna bir şey yaptırılmak isteniyorsa mantığına göre hitap edilmelidir. Boğa burcu bunu zamanla anlar. Eğer gerçekten birbirlerini seviyorlarsa zaman içerisinde beraberliklerinde en iyi modeli bulurlar. Saitlenici karakteri olan Boğa Burcu'nun söylediği sözler Yay burcunu olumlu gelmese de ona mantığı için ilgi duyar. İlişkinin temelini Boğa burcu ya atar. Yay Burcu da yolun devamında katkı sağlar. Yay ve İkizler Bu iki burçta yaşamını maceralar yaşadıkları için aralarında bir bağ oluşur. Bu birliktelikte sürekli değişim ana felsefe olur. Yay Burcu eğlenceli ve mutlu bir karakterdir. Karşılıklı özgürlüklerine karışmadıkları için beraberlikleri uzun ömürlü olacaktır. Tek sıkıntı herkes kendi sosyal yoğunluğunu yaşarken birbirlerini unutma durumu olur. Yaşamları çok keyifli geçer. Mutluluklar dileriz. Yay ve yengeç Doğru fakat zamana ihtiyacı olan bir beraberlik yaşanır. Yengeç burcunun fedakarlığı beraberliğin ana temelini oluşturur. Yay çocuklar gibi koşarken yengeç sabırla onu bekler. Yay burcu korunma ihtiyacı hissettiğinde hep yengeç burcuna gider. Yay burcu sabretmeyi öğrenirse beraberlikleri uzun sürebilir. Yengeç burcu ona direnmek gücünü hissettirerek ilişkiyi düzene sokabilir. Yay ve aslan Hareketli ve enerjik bir beraberlik yaşanır. Yay sabırsız bir burçtur. Bu Aslan çileden çıkarır. Mutlu olduklarında keyifleri mükemmeldir. Her ikisi de yaşamı zevkli kılabilmek için önlerine çıkan seçenekleri kaçırmak istemezler. Bu ilişkinin tek olumsuz yönü sinirli oldukları zamanlarda telafisi olmayan hatalar yapabilme şanslarıdır. Kendilerini engellemeyi öğrenmeli ve beraberliklerin keyfini çıkarmalıdırlar. Yay ve Başak Hem Yay Burcu hem de Başak Burcu aklın verdiği tüm nimetleri her zaman kullanırlar. Saatlerce konuşabilirler. Başak Burcu'nun gereksiz olan ayrıntılara düşkünlüğü Yay Burcu'nun canını sıkar. Öfkesini engelleyemeyen Yay Burcu ilk fırsatta karşısındakini kendi haline bırakarak terk eder. Yalnız kalan Başak Burcu durumun saçmaları bir türlü anlamaz. Akıl savaşlarını bir kenara bırakıp paylaşmayı becerebilirlerse denemeye değerli bir beraberlik ortaya çıkar. Yay ve Terazi Çok güzel bir beraberlik yaşanabilir. Yay insanı canlı, insan canlısıdır ve aklını kullanarak Terazi Burcu'nu ele alabilir. Dengeli olan karakteriyle bilinen Terazi Burcu her zaman özgürce bir aşk istemiştir. Yay Burcu ona bu imkanı fazlasıyla sunar. Fakat en derin duyguları paylaştıkları anda bile Yay Burcu birdenbire bu beraberliği sona erdirebilir. Kendilerini adetlere her zaman hazır tutarlar. Sonuç üsranı olsa bile yaşadıkları hayal kırıklıklarına karşılık katlanmak isterler. Yay ve akrep. Henüz beraberliğin başındayken zorluklar onları bekler. Yay burcunun sonsuz özgürlük tavırlarını akrep kesinlikle duymaz, görmez ve anlamaz. Üstelik yoğun kıskançlık duygularını yay burcuna yansıtır. Akrep burcu aşkı uğruna her şeye katlanır. Bu yüksek duyguların zamanla durulması gerekir. Yoksa hiç istemeseler bile ayrıdık kapılarını çalar. Yay ve yay. Yay burcu hayatını maceracı bir şekilde yaşar. Aynı dili konuşurlar, aynı şeyleri düşünürler. Tabii bu bazen olumsuzlukları tetikler. Yay özgürlüğüne düşkün olduğu için karşılıklı bazı kaçamaklara şahit olurlar. Her ikisi de bunu sorun yapmamayı bilirlerse bu beraberlikte her şey istedikleri gibi yaşanabilir. Aşkları zamanla değerlenecek, daha da güzelleşecektir. Yeter ki karşılıklı birbirlerine gerekli zamanı tanısınlar. Yay ve oğlak. Zıt bir beraberlik yaşanır. Oğlak burcunun kuralları arasında kendisini sıkıştırmış hisseden yay burcu bu beraberliği başlattığı için kendine sinirlenir. Her zaman kaçmaya hazır haldedir. Oğlak burcunun bitmek bilmeyen mantıklı davranışlarından sıkılarak her fırsatta ona karakter atar. Her şeyin biteceğini bilse bile bu beraberliğin garip bundan kendini alamaz. Yay ve kova. Bu iki burç birbirlerini tamamlarlar. Az rastlanan bir beraberlik yaşanabilir. Zevkleri, alışkanlıkları ve duyguları hemen hemen aynıdır. Yaşama espri yaklaşımlarıyla karşılıklı daha da bağlanırlar. Yay burcunun mutlu halleri, kova burcunun uçuk halleriyle çakışır. Birbirlerini gördükleri anda kendilerini anlayacak olan kişiyle karşılaştıklarına inanırlar. Ömür boyu sürecek bir beraberliğin temelini oluşturabilirler. Yay ve balık. İki burcu bir arada düşünmek oldukça zordur. Bu beraberlik sürekli kendi dikenlerine saplanacağı için zamanla kısır döngüye dönüşür. Yay burcu balık burcunun gereksiz, alıngan ve duygusal davranışlarına karşı anlam veremez. Balık ne kadar kendine dönük, içine dönükse yay burcu da o kadar çevresiyle birlikte yaşar. Her şeyle olumsuzluğu, beraberlik yaşanabilir. Amanın dikkat diyoruz sayın seyirciler. Yengeç burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar. Yengeç ve koç. Yengeç burcunun ateşi ve gıdıklayıcı sözleri vardır. Koç burcu da en az onun kadar bu özelliklere sahiptir. Ancak yengeç kontrolü elinden bırakmamalıdır. Koç burcunun hayata bakışı farklıdır.